Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber gelecekte gerçekleşebilecek yani olması muhtemel olan 4 tane mesleği inceleyeceğiz arkadaşlar. Neden bu kadar diye sorarsanız normalde daha fazlası var. Hatta gelecekte 135 milyona yakın meslek çıkacağı öngörülüyor. Bu size anlatacağım 4 meslekten ise bazıları 20 yıl sonra falan gerçekleşebilir yani o yüzden birazcık az yani, yani olabilecek mesleklere araştırmaya çalıştım ve birkaçı gerçekten de çıktı yani buradaki her şey çıkabilir kendimi sallamadım düşündüm ve internete de yazdım internet yardımıyla doğruladım sırası bu videomda size gelecekten 4 tane meslek anlatacağım birinci sırada drone kuryeciliği eğer Hatırlarsak bir sene önce Amazon ilk defa drone yollayarak 13 dakikada bir eve teslimat yaptı. Yani dünyada bir ilki yaptı. dronela sipariş yaptı. Gelecekte ise nasıl olacak yani nasıl bir meslek oluşabilir drone ile ilgili derseniz işte drone kuruculuğu şu şekilde gelecekte ortaya çıkacak bu meslekle artık sipariş ettiğiniz şeyleri drone getirecek bu tabii ki sizin yani meslektekilerin yapması gereken bir şey değil ona birazdan geleceğim bu sadece ne işe yaradığına göre bir şey işte sipariş ettiğiniz şey. drone getirecek meslekte ne olacak derseniz bu meslekte kontrol gerekmiyor kendisi otomatik bir şekilde gidiyor yani öyle elle kumanda etmenize gerek yok kendisi otomatik gidiyor Tek yapmanız gereken şeyler ise rotasını belirlemek, yazılım güncellemek ve arıza gidermek gibi meselelerle ilgilenen bir meslek ortaya çıkacak. Yani bu anlamda kuryecilik olacak. Onu işte düzenleyeceksiniz. O kendi gidiyor zaten. Yani böyle bir meslek ortaya çıkacak diye düşünüyorum. İkinci sırada ise arttırılmış gerçeklik mimarı var. Zaten şu an günümüzde de sanal gözlükler falan ortaya çıktı. Bu da onlarla ilgili bir şey. Bunu tam olarak bilmeyenler için kısaca işte sanal gözlük örnek verebiliriz. Peki bu sanal gözlükle alakalı şeyler meslekte nasıl kullanılacak derseniz mimari şekilde yararlanılacak. Yani şimdi bu çalışan evim nasıl görünecek, işte bana bir ev lazım, hayalimde şöyle bir ev var, keşke olsa gibi şeyler için işte bu meslek olacak. İşte arttırılmış gerçeklik mimari size gelecek. Size o arttırılmış gerçeklik gözlüğünü verecek ve hep birlikte o gözlük sayesinde evinizi tasarlamaya başlayacaksınız. Yani kendi tasarım ürününüz gibi bir şey olacak. Olmasını istediğiniz şeyleri düşünüyorsunuz. Yani modelliyorsunuz gözlük zaten önünüze getiriyor. Yani bu şekilde faydalı bir meslek olacağını düşünüyorum. Cidden kullanışlı bir meslek. Yani öyle gidip de rastgele ev falan almak zorunda değilsiniz. Bununla beraber kendi evinizi zaten düzenleme imkanınız olacak diye düşünüyorum ben. Üçüncü sırada nesli tükenmiş hayvanları geri getirme enstitüsü var. Şu an çoğu çocuk ve çoğu kişi buna meraklı durumda. Bazı bilim adamlarının da dediği gibi önceden yaşamış ve kalıntılarını bırakan bazı canlıların geri getirilmesi mümkün ve gelecekte bununla ilgili bir meslek çıkabilir Hatta çıkacak da diyebiliriz arkadaşlar. Bazı hayvanlar geri getirilemeyecek. Mesela ne dersiniz? Dinozorlar. Hani biliyorsunuz ki nasıl yok olduğu bile bilinmiyor. Mahmutlar falan. Bu tarz hayvanların herhangi bir şekilde kalıntısı olmadığı için geri getirilemeyecek. Geri getirilen hayvanlar da DNA klonlama yöntemiyle. Yani bu şekilde bir şey olacak. Ve bu zaten birkaç sene sonra... Mümkün olacak bir şey olduğundan dolayı Yani böyle şeylere meraklı insanların işine yarayacağını düşünüyorum Dördüncü sırada ve son sırada ise Hafıza silme doktorluğu var Bu nasıl bir şey derseniz Bu meslekte bu doktoru bir şey travma sonrası stres sendromu yaşayan kişilerin o travma olayını ağzısından silerek topluma geri kazandırmak olacak. Yani bir insan işte travma geçirmiş çok korkuyor. O şeyi bir daha görmek yapmak istemiyor ve yanına bile yaklaşmak istemiyor. Mesela şu an çocuklarda olan şey karanlık korkusu. Hani gece ışığı falan kapatınca korkuyorlar. İşte onları falan hafızalardan silmek mümkün olacak ancak bazı kişilerde bunu şöyle kullanabilir yani bunun bir de yan etkisi var o ne dersiniz? işte kötü bir anısı olur Hani bu ona engel olmaz ama sadece e, düşünmek istemez boş boşuna kafasından mesela son bir haftayı sildirmek ister gibi şeyler olabilir işte bunun içinde önlem alınacağını düşünüyorum yani o doktorların tek amacı travma Sonrası stres sendromunu falan önlemek olacağını düşünüyorum. Ve cidden kullanışlı bir meslek falan bile yani yaygın çalışmaları yapılıyor. Onun dışında fazla diyebileceğim bir şey yok ama genel bir toparlamak gerekirse yani benim en çok sevdiğim mesleği söylemem gerekirse bence nesli tükenmiş hayvanları geri getirme enstitüsü. Daha önce de dediğim gibi fazla sevmiyorum ama bunların içinde en işe yarayacak olan en ilginç olan bu olduğu için bunu seçiyorum. Siz de yorumlarda lütfen hangi mesleği daha çok beğendiğinizi yazmayı unutmazsanız cidden çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın. <Gülüyor>